Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 1.39'un son gün dakikalarında çıkan Project Turkey 1.3 güncellemesiyle birlikte yeni yapılan Akdeniz sahil yolundan Hatay'dan çıkacağız. Adana, Mersin, Silifke, Antalya, Alanya, Kaş ve Fethiye'ye kadar bir e, seferimiz olacak. Yaklaşık 950 kilometrelik bir yol bizi bekliyor. E, Adana'dan sonrası bu yolun sıfırdan yapıldı. O yüzden e, detaylarını hiç bilmiyorum. Ben de ilk defa sizlerle görmüş olacağım. E, umarım güzel bir e, harita çizilmiştir. Yani birkaç gün oldu bu harita çıkalı e, ama yorumlar gerçekten güzel. E, Project Turkey ekibiyle tekrar Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi Hatay Otogar'dayız şu an arkadaşlar. Hatay'dan çıkacağız. Önce Adana. Adana'dan da e, Mersin Otobanından Tevri yoluna, Silifke Erdemli Kavşağı'ndan e, Silifke yoluna doğru döneceğiz. Kapılarımızı kapatalım. Ve seferimize başlayalım. Evet, ilerleyen aylarda inşallah bu otogarlar orijinalleriyle değişir. Evet, ben şu an oyunun 1.39 versiyonunda oynuyorum. Bunun sebebi de... sağa ol. B40 versiyonunda hem otobüslerin şu an için çalışmaması Çünkü biliyorsunuz otobüs olmadığı zaman Benim için tır hani bu oyunun bir anlamı yok Sadece otobüs olarak e, oynuyoruz Bu arada yeni kanal açımızı da inşallah beğenirsiniz e, Bugün itibariyle koridor kamerasından sizlere yayın vermeye çalışıyorum Dayı çıkacaktı çıkacaktır. Tırcı dayı. Arkadaşlar bu arada videomuzu izleyen arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayanları da lütfen abone olmayı unutmasın. Bunlar biliyorsunuz bizim için çok önemli. Şu an Adana Osmaniye otobanına doğru. Burası eski yollar. Buralarda yenilime yok. Adana'ya geçten sonra yeni yollar başlayacak. Şu an için eski yollarda seferimizi yapıyoruz. önceki videolarımızda e, konuşmayı çok yapmıyorduk. E, bunun sebebi işte yani e, mikrofonumuzun kafa üstü mikrofon olmasından dolayıydı. E, bunu tabi değiştirdim, yeni. Sizlere sesli de konuşabilmek için. Yani, daha önce ses kaydı al bekliyordum. Şimdi direkt video aşamasında e, kaydı yapıyorum. Ama yaka mikrofonuyla, çift yaka mikrofonuyla sizlere video çekmeye devam ediyorum. için 1.40 versiyonunda ve otobüs trafik paketi de, de çalışmıyor. Eee onu da söyleyeyim. Bu ilerleyen aylarda onların da güncellemesi yapılacaktır inşallah. Düz ilerliyor. Otobüsün yaylanışı aslında ne kadar güzel. Bu açıdan otobüsün yaylanışını ondan sonra çevreyi daha güzel görebileceksiniz. Osmaniye yoluna doğru döndük. Bir az size yeni yollar başlayınca söyleyeceğim. Ben de hani sıfır kamerasıyla dahi görmedim yolları tamamen oynarken ilk defa göreceğim. Merak etmiyor değilim. O yolları bilen arkadaşlarımız mutlaka Adana. Mersin, Silifke tarafında oturan Antalya-Alanya yolunda. Arkadaşlarımız mutlaka yorum yapsınlar. Şunu özellikle söyleyeyim. 1'e hani 1 bir olarak beklemeyin tabii ki. Sonuçta oyun 1'e 3 ölçekte. Yani şartların el verdi o ortamda benzetilmeye çalışılıyor. En güzel yanı. Ülkemizde o, otobüs sürüyoruz. Avrupa'da sürmek zorunda kalmıyoruz. Bu bence bütün hepsinden daha değerli. Oyun saatili 7 çeyrek 7 buçuk arasında 7 çeyrek gibi yola çıktık. Ortalama 950 km yolumuz var. Ve hani dağ yolu muhtemelen yolculuğun son kısımlarını özellikle Antalya'dan sonrasını gece götürebiliriz. Ben bazı videolarda saati değiştirip tekrar gündüz oluyorum. Manzarayı daha güzel görmeye kadar ama Arkadaşlardan bununla ilgili e, Saatiyle oynamamanla ilgili Özel istekler geldi. Oynamayacağım. Oyun gece saat kaç olursa olsun Sefer'e devam etmeye çalışacağım. İki tane mola vermeyi planlıyorum. Birincisi Silifke'de Otogarların haricinde. ikincisi de Antalya'da. Hani, e, sefer planımız bu şekilde. Bu arada e, Altta logolarda da muhtemelen görüyorsunuz Kamil Koç Sanal Şirket diye bir logo var. bunu otobüslerimize hani kaplamalar yapan Doğancan arkadaşım önderliğinde eee oyuncu biz Mod grubunun otobüsleriyle kullandığımız yani kendi grubumuzun oluşturduğu bir eğlence Truk, hukuktan eee arkadaşlarımız hani seferleri takip ediyorlar, günlük seferler veriyorlar. Bunlara katılmak isteyen arkadaşlarımız e, bu Discord adresini yani Discord adresini ben video açıklamasına koyuyorum. Oradan daha gelebilirler. Katılabilirler. Günlük belli sefer sayıları var. Yani, e, oyun saatiyle mesela örnek veriyorum. İşte Kamil Koç otobüsüne göre. Diyor mesela saat 8'de İstanbul Ankara e, dönüşü mesela akşam 6 gece 11 arasında örnek veriyorum. Eee Hani geri, hani güzergâh veriliyor, o güzergâhta işte belli hız sınırlarıyla, belli yerlerde mola vermek şartıyla, belli saatlerde ulaşmak şartıyla oyun oynuyorlar, suafet ediyorlar, insanlar birbirleriyle e, işte hani otobüslerle ilgili yaptıklarını paylaşıyorlar, kaza olursa otobüs değişikliği, şoför değişikliği oluyor, başka şoför gidip seferi tamamlıyor vesaire, bu şekilde pandemi dönüşü, değişikliği, eğlence yöntemi bulmuşlar. Adı üzerinde sanal şirket. Herhangi bir getirisi götürüsü yok. Oyun oynuyorsunuz. Eğleniyorsunuz. solda kalıp ve sonra düz devam ediyor. Ben de şu anda yani, e, normalde Kamil koşun burada sefer var mı bilmiyorum. Muhtemelen bu şekilde sefer yoktur ama işte An Hatay'dan Fethiye'ye kadar bir sefer yapacağım. Brookbuk'tan aynı zamanda arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar bu videoyu. Yani mesela hız sınırı 100, 100'ü geçmiyorsunuz Türkiye'de çünkü hani otobüslerde artık bir sınır var biliyorsunuz. 100 sınırını geçmeden ben zaten hani çok fazla 100'e kadar bile çıkmıyor. Çok nadirdir 100'ü sürüyorum. Normalde bu güzergahın gerçek otobüsü, has ee, onunla Onu yap, da yapmamız lazımdı ama, e, Dediğim gibi farklı bir e, oluşundan bahsetmek amacıyla, Kamilkoç yani turizmiyle, e, onun kaplamasıyla seferimize e, yapıyoruz. Bu arada Adana'ya doğru yaklaşıyoruz. Ufukta göründü Adana. Arada Tarsus da varmış herhalde. Ben hani il olarak yok ama ilçe olarak olduğu için tabelesi olacak. Onları dükküz evvelinde benim de karşıma çıkacak. Adana ile Mersin arasında bir otogar var. Oraya uğrayacağız. Mutlaka Tarsus otogarmış orası. Arkadaşlarım bana o şekilde söylemişlerdi. Adanın içinde bir otogar var mı? Bakacağız. Artık yeni tabelalarda biliyorsunuz e, nüfus kaldırdılar. O yüzden e, güncellemelerde kaldırmış arkadaşlarımız. Sağda. Sağdan Artık bu yollar muhtemelen yeni yollarımız. Sağa çık. Durmayacağız ya, devam edeceğiz. Çok yavaş FPS düştü oldu. Bayağı bir 17'e kadar düşmüş FPS. Normalde ortalama 30-35 FPS'te video çekiyorum üç ekrandan. Şu an 17-18 FPS'e kadar. Ya düştü. Şehirler oldukça detaylı olarak ele alınmış Uyarı, lütfen, bu sınırlarına dikkat edin. Sınırlarına dikkat Sağda kalın ve sonra sağ dönün. Edirne'de gördüğümüz trafik damlalarında. Bakın Adana'dayız sıfır bir yakıla araba önümüzde. geldiğinde Cide Güven Hatay Jet ee, Bu arada otobüs kaplamalarında turizmolarda 11 tanesini değiştirdik. Yani bu videoyu eklemedim ama bu eski tipler var ama turizmalardan 11 tanesini değiştirdik. bir sonraki videoya belki ekleriz. Bir yakında dediğim gibi şu an bu otobüs modları çalışmıyor. İlerleyen zamanlarda inşallah onları da güncellemiş olacağız. Yaya karşıdan karşıya geçiyor. Sonra Kolay işte ama. Buradan sonra döneceğiz. Kazay sebebi dönemden şuradan bir mecbur rank geçeceğim ama. Maç. Bütün yarıda durduk, bizimizde geç, geçtik, mecburen. Trafeyi sıkıştırıp kazayı sebep etmemek. Şu an Adana'nın ilinin arkadaşlar. Otogora doğru gidiyoruz muhtemelen. Yani ilk defemiz Adana Otogarı da bizim. Lütfen isimlerinden dikkat edin. Yeri 50 kilometre hız sınırı. bayan insanlar çalışanlar koros yana sağa dönmeye hazırlanın. Et evet, otogar yazıyor. Otobara doğru giriş yapalım. Sağa dönüyoruz. Anda otogardayız. otogar dediğim gibi hani birebir değil. Ee, yine hani rastgele oyunun standart otogarlarından böyle peronumuza doğru yaklaşıp yolcularımızı alalım. Çok uzun beklemeyeceğiz. Hemen yolumuza devam edeceğiz. O yüzden motorumuzu kapatmıyoruz. Sıperimize devam ediyoruz. Hayali yolcularımızı aldık. Kabımızı da kapatalım. Silifke tarafına doğru sefer devam ediyor. Düz ilerleyin. kapanmış. Gerişimin ortalama şu an 24-25 anda bir FPS alıyoruz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Şu an tekrar çevre yoluna otobana doğru çıkış yapacağım. Sağ çıkışı. Tam Adana kavşağı, e, düz gittiğiniz zaman e, Adana-Mersin yol kavşağı, düz gittiğiniz zaman Ankara istikametine doğru gidiyorsunuz. Yani biz Mersin tarafına gideceğimiz için dönüyoruz. Soldan hmm. devam edin. bizim firmadan bir otobüs. Tabii görev yeri burası değil tabii ki ama işte trafikte gezdiği için buraya kadar burada karşılaşıyoruz. Geçerken selamını da verelim. Mersin'den önceki gişeler burası. Stadyumu da yapılmış. Hani Birebir değil ama tabi orada birerine stadyum var. Ona uygun olarak yapılmış. Güzel, Bu da güzel bir ayrıntı. Aynen. Bak Mersin Stadyumu diye yazıyor zaten. avşakta doğru yani hani bir de iyi, güzel çok güzel yapmışlar ve 34. Cadde vesaire bunun hepsi Mersin Üniversitesi her şey doğru olarak yazıyor. Mersin'in çok güzel bir otogarı var aslında o da hani inşallah gerçeğiyle gelir. Hani çok beğendiğim görsel açısından. Hop. Oh, canım ne? Nasıl şehir değiştiriyor ya? Baba oyun oynuyor. Bir sağ biz sol. Efemiz abi çıkacağım bir ya size yeni bir rota bulalım yani, buranın şeyini yazmamışlar ki ama da Erdem diye dönmemiz gerekiyordu burada haritaya bakmadan ben oynuyorum hani şey olarak ama Ersin'e doğru döndük Erdem tarafına doğru tabela koymamışlar bunu koymalar lazımdı en kısa yoldan umut çekici tekrar Mersin'in içine doğru gö götürüyor bizi yol Hani Mersin, Antalya diye bir Kilifke vesaire bir yön tabelası olmalıydı mutlaka. Mersin içine girdik. Sahildeki deniz manzarası harika bak arkadaşlar. Uyarı, lütfen, dikkat edin. Bu yerle gültayız. Biz oradan Mersin'e e, otobüse direkt girmedim. Sebebi ee, Mersin içinde şey yoktu. Ben o çekerim izle. Kaşam ne yapmamız gerekecek ama. Mersin içerisinde otobor olmamasından dolayı geçemli yaptık mecburen. <gülüyor> Mersin içinde otogar olmamasından dolayı ya ben göremedim bilmiyorum. Arkadan baktığım kadarıyla yöre, otogara benzeyen bir şey yoktu. Ondan dolayı uğramadık. Tabii yo şu tabelayı hani koymadıkları için mecburen girmek zorunda kaldık. Yöre, de de şimdi Silifke'ye var dedik. Sağ tarafında tabeli olmalıydı. Acaba ben mi göremedim? Onu da, onu da hani buna daha sonra tekrar girip bakacağım. Seni gün andanmak istemem. Evet şu an Erdemli'ye girdik. Erdemli Mersin öylese ortalama 40 km. Motobadan çıkar çıkmaz girdik. Oyun sonuçta bir e 3 ölcekti Bunu tekrar söylüyorum. O yüzden 1'e 1 bir, e, Şekilde yapılmasını beklemiyoruz. Gözümüz arıyor. Aramıyor değil ama olmuyor. hani Elimizde değil. Ben bu yollara yazlar özellikle çok gidiyorum. Neredeyse her hafta sonu Kilifke'ye geliyorum. Ortalama 2 haftada bir kesin geliyorum. O yüzden bu yollardan oldukça geçmişliğim var. Bu sene Ankara Silik Yarası 10.000 km yapmışımdır. Yani arabayla sadece. Yazın. Erdem'in içerisinde 3 tane trafikten nasıl var? Bakalım burada olanmalardan görebilecek miyiz derken kız kardeşine kadar gelmişiz zaten Çok fazla yorum yapmayayım, devam ediyorum. Uyuru, lütfen. dikkat edin. Daha önce hiç görmediğim için ilk defa görüyorum. Yani Siz de anlamışsınızdır zaten. geldik. Döner kavşaktan ikinci çıkışı ben şuraya burnumu sokayım da. Çok daha girmeden. Türkiye'de olmadı Göksu Nehri var. Aynen şu an üzerinden geçeceğiz. Bak, Sırcı vurdu yandan ya. Ne hareket Bak geçti, gidecek beni. Şu lambalardan sağa dönünce de Silke Otogar var. Normal şartlarda. Düzgünce Konya Karamın Ankara yolu. Şu sağ dönünce sağ sol yapınca Dilifke Otagar var burada. Biz sol tarafa döneceğiz kavşaktan. Ee, Görmemiz Alanya yolu olacak. Bakalım mola verecek bir yer bulabilecek miyiz? Aslında mola ihtiyacımız yok ama hani dedik ya hani mola vereceğiz diye. Hala kırmızı yanıyor bu arada. O yüzden bekliyorum. Sür yağı yandı. E moraya moraya mı yandı? Şimdiki çıkışı ülkelerden çıktık. Sol tarafımızda deniz manzarası. Kemal kedi. şey olarak oyuncuyuz. Biz mod grubu ile ilgili de biliyorsunuz hafta içi bazı gelişmeler oldu. ben de onların otobüsleriyle şu an kullandığım otobüs onların zaten biliyorsunuz. Oldukça güzel videolar çektim. Çekmeye de devam edeceğiz inşallah. Şurası dinamit estir herhalde. Bir duralım burada. Kaç dakika mı mala verelim? Orada da paralel durmuş. yandan da konuşmamıza devam edelim. Evet biliyorsunuz oyuncuyuz biz mod grubu ile de ilgili de bir bazı e, gelişmeler oldu. Burada yani Hakan terzi arkadaşımız e, bizlere ufak bir açıklama yaptı. Çalışmalarına belirli bir süre hani soru işareti olarak tabii ki süreden bahsediyorum. Belirli bir süre e, izin istedi. E, tabii kendi e, şeyleri hani hakları tabii ki Sonuçta bu grupta açarken de bize sormadılar. Kapatırken de ya da ara verirken de bize sormayacaklar. Umarım en kısa zamanda aramıza dönerler. Ee, buradan e, Hakan kardeşime ve diğer ekip arkadaşlarına emeklenmenin dolayı ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten hani kazandırdıkları otobüsler otogarlar bizim için e, çok önemli. E, umarım bomba gibi geri, geri dönerler. Yani bu ne zaman olur bilmiyorum. E ee, bir dakika şimdi hani yeni güncelleme, yeni görseller bize oldukça yenilik getirdi gerçekten de. Hani ben işte bu otobüsü kullanımına kadına geçmedim ama e, ilerleyen dönemlerde nasıl bir uygulama olur onu bilmiyorum. Ee, i̇nşallah her şey güzel olur. Ee, yani kendilerini bir an önce aramızda görmek istiyoruz oyuncu biz mod grubu gerçekten bizler için büyük bir kazançtı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Biz seferimize dönelim. E, ufak bir mola verdik. E, şu an Silifke çıkışındayız. Alanya yolu üzerindeyiz. Seferimize devam ediyoruz. Böyle dış taraftan aslında bir dışarıyı bir görsek iyi olur. Güzel bir fotoğraf da çektirdim. Hatıra kalsın. Buralara kadar gelmişiz yani. Otobüsümüz de maşallah çok güzel duruyor. Evet. Yeni e, yanak lastiklerin yanaklarına görüyorsunuz arkadaşlar. Geriplerimizi de çektik. Gayet şık oldu bence. Diğer araçlarımda kullanmıştım ama kamyokoşumun ee, bu kaplamasında e, ön arka lastiklerde yanakta. Beyaz, yan, şereli yanaklarla beyazlıkla kullandık. Otobüslerin çok sevdiği bir özellik. Evet, arabamız çalışır durdu zaten. Kapılarımızı kapatalım. Seferimize devam ediyoruz. Evet, kimse kalmamıştır umarım. Mavi'liler kontrol ettiniz mi otobüsü? Sonra bizi yoldan aramasınlar. olsun sinyalimizi verelim yola çıkmak için şimdi bir artı bir yola dönüyor artık bundan sonra yol biraz kalabalık Rüzya bak yol vermiyor ya yani sinyal veriyoruz ya yol var işte ya kafayı sokacağız ondan sonra yolumuz dağlık arkadaşlar. Hani beşinciyesi biraz zor görürüz girme geliyor. Biraz yola odaklanacağım. Ben yani dönerken neredeyse Oyda bu nasıl bir manzaradır ya? Hala tam kapaklık fotoğraf. ha. buraları 140'ta gerçekten tekrar geleceğim. Eee yani denizin dokusu, yeşilliğin dokusu, dağların dokusu yani gerçekten çok farklı. Bir grafik moda ihtiyacımız yok bence. Yani çok güzel bir görsel yapmışlar. Kendilerini tekrar kutluyorum Project Turkey ekibine. 5 bir oyuncu yüz mod harita grubuyla birlikte birleşip yani her, otogar modlarına entegreyselerde daha hızlı sonuç alırdık. Yani sıfırdan bütün ileri çizmek yerine Otogarları yapıp geçerdik ama e, Maalesef istenilen sonuç iki tarafında talepleri doğrultusunda olmadı e, Biz hepimiz buna tabii ki üzülerek bak Bakacağız Bekliyoruz yani e, Harita mod grubunda e, Oyuncu bir mod grubunun harita grubundan bahsediyorum şu an e, YKS Türkiye haritası ilk çıktığını hamaliyle güncelleniyor. Ama bu hani bu şeyleri yani çalışmalarını bırakmadan önceki durumda en son Sakarya'ya kadar ve gelmişlerdi. Bir yandan da Kadeniz sahil attı sıfırdan çiziliyor. E şimdi Project Türkiye ekibi de bütün har haritayı sıfırdan çiziyor. E Onjuz mod grubu da e, sıfırdan çiziyordu. E, benim elim hani Project Türkiye ekibi iki senedir çiziyor herhalde yani ortalama o kadar olmuştur yani. Diğer grup bir, bir buçuk ay oldu. Yani önümüze ne kadar uzun bir yol olduğunu anlayın. Hani Project Türkiye ekibinin hani kaç kişiden oluştuğunu bilmiyorum açıkçası. Ee, bu arada ne? Hani, ...haritanın ulaşmak için hani gerekli forum adresini... E, ...videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten sahil attığım, mükemmeldir yani şu manzara on numara. Yani bu kadar güzel bir görselle yolda gidarken karşılaşacağımı beklemiyordum. Koridor açısından sürmek o yüzden bence güzel oldu. Yine talep üzerine beyaz gömleği giydik. ne kadar dar sıkıştı trafik Yani çok bu deniz olunca mavi şey geldi güzel oldu Aslında mavi hat, benim bildiğim İstanbul Ankara arasında gidip gelen olgusu tabi diyor oyunun içerisinde rastgele gidiyorlar iller oyunlu değil iki tane Ardahan Karaca lan buralarda olmazlar en azından iki otobüs arkadaş olmaz. Buna hepsini değiştirdik, sayılarını azalttık bu arada. Ee, dediğim gibi bu firmaların ee, oyuncuuz biz Mod Grubu'nun kendi otobüslerin içerisinde olan otobüsleri ben özellikle düzenleyip MHD kalitede olduğu için e, yeni turizm otobüslerine koymuştum. Ee, Bir 40 güncellediğimiz zaman da bunu tekrar harita paketinin içerisinde entegre olarak vereceğiz. Ana Mura geldik. Muz cenneti. Mavinimiz Önerle birlikte yıllar önce burlukta burada bir tatil yapmıştık. O zaman onların orada yazlığı vardı. Biz ortaokulda fenandık yani çok. Bayın ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Pes yani. Bir de dörtleri yakmış. Yardım dönümüz ha. Allah'tan... Erken uymuyorduk yani. Allah'ım ya. Bu arada sanki şurada bir kaza var gibi. Bir arabanın dörtlerini görüyorum orada, Kamyon dörtlerini. Eee, bekleyeceğiz böyle sabahleyk? Bakalım dışarıdan oluyor. İki tane tır yan yana tutuşmuş. E ee, bunlar yürür mü ki acaba? Ya işte bunu sevmiyorum yani. Trafiği yok etmeyi sevmiyorum. Bu muhtemelen haritasal bir hata var. Ha, gidiyor trafik diyecektim. Dur, dur. Bir daha bakayım. Mecburan trafiği yok edeceğiz. Zaten hani bu Project Türkiye'de biliyorsunuz beta olarak çıktı. Bu hatalar arkadaşlar Mutlaka bildirmişlerdir. abi bir hata değil işte hani bir o yani. Sağ taraftaki gelen yolun Trafiği kapatılacak. Kaza zaten buradan kaynaklı olmuş. Buradan gelen arabayla Çok güzel olmuş bakın asla ne kadar güzel çıkışı. Güzel bir yapı olmuş. Asla çok güzel görünüyor. Rotar diyor, girelim bakalım. Anam Rotar. değil, bir rota şey Andırıldık, Rotar yok. bu ya? Dur dur dur dur Arkada bina da var da görülmüyor ya Tarskalesi otogar yok boşuna gelme. Vallaha gelme yok otogar yok. Jetçi kardeş sen de gelme. Yazık geldin yani, otogar yok. Otogar uçmuş. Biz, biz ergahımıza devam edelim. Alan yoluna doğru dönüyoruz arkadaşlar. İKS petrol. Hayda yola bak deniz manzarası acaba. Yol teke düşüyor. Bu yollardan hiç gitmedim yani. Realde hiç bu tarafa gelmedim. O Anamur'dan önceki yollar çok güzeldi. Burada da sol taraf deniz şu an. Bak ya. Amasya'nın dönüşe bak. Alanyalılar da geçti yalnızca. otobüsleriyle. Karşıda deniz bakın arkadaşlar. Gerçekten harika. Bu manzarayı bayılıyor. Deniz kenarında otobüs sürmek çok güzel ya. Yollar biraz virajlı ama Şu an tam önümüzde bir kaza var. Yani Osman olursaydı öyle bir dönüyor ki. Yanlarından geçsek ya. Geçebilir miyiz ki? Geçemeyiz. Tabela var, tabela var, tabela. Hadi yürüyün ya, nolur ya. Hadi babacım ya. Trafiği bozdurma bana. Ama sen arkadan durmuş anladık. Sen devam et. Benim hani sevdiğim bir şey var. Bunu sevmiyorum, üzerine sevdiğim şeylerde sevdiğim bir Bu galip oldu. Ya trafik son seviyede oynuyorum ben arkadaş. 5'te oynamıyorum, 4'te oynamıyorum, 3'te oynamıyorum. Benim sevdiğim seviye 10. Öyle olunca tabi böyle sıkıntılar. Böyle yollarda oluyor tabii ki ama. Güzel oluyor ya. Hani trafikte bol bol otobüs, araba. FPS'de falan zorluyor. Anladık. Doğru haklılar. Ama ben de seviyorum. Mersin Villa Buran otobüsleri bunlar Mersin Villa bu tarafa geliyor mu bilmiyorum ama Doğan arabayı vurduk Doğan hani kaza karşı taraftan dönün arabanın hani bizim arka tarafa takması sonucu oldu. Ben mümkün olduğunca genişten alıyorum. Ama karşı taraftaki trafik araçları değdiriyorlar. Güzelli büyük araç gelirse Güneşte bakalım. Ya buralar 1.40'da e herhalde efsane olur yani. Işık modlarından bahsediyorum, efsanelikten kastım. Görseli efsane olur. Oksanı görelim artık. Bak aşağı otobüsün yaylanışını sağ aynadan görebilirsiniz ne kadar güzel, aşağı yukarı Böyle, bu gibi süzüldüğünü görebilirsiniz oh. Bak bak, otobüs bak nasıl geçiyor yanından Bir an aynadan gördüm böyle geliyor Soldan. ondan be Antalya Gazipaşa Yol kendine inecekler varmış, duralım hemen Merkez Camii'ndi Gazi Paşa. Mavilliler bagajları unutmayın. Devam ediyoruz. Havalimanı herhalde, de çevirmişler, hangarlar falan var. Gazi Paşa'da bir tane havalimanı vardı, değil mi? Görmedim hani, Ferik'ten daha ötesine gitmedim Antalya'dan. batmana doğru Antalya'ya geldik arkadaşlar. Tabii daha önümüz Alanya var. Antalya'dayken Antalya'ya gece varacağız ha böyle görünüyor. Yetiğe ye de sabah doğru varırız. Evet şu an Alanya'ya giriş yapıyoruz. Taş geçelim. Ha camdan gelen güneşi görmeniz lazım ya. Antalya, Marmara, Alanya Kalesi. sağda kalın ve sonra sağa dön. Dönüyor. doğru dönüyoruz. Dönüyor. Kamyonlar iş, bakın. Gerçi görünmüyor sizde. Sol camda. Çok, bugün deniz dalgalı alanydı arkadaşlar. Dışarıdan göstereyim size. Bugün deniz dalgalı. Gün batımında. Çıkışı neresi ya? 1, 2, 3 Geri U mu çekeceğiz? Ki. Değişili yandı da Orta taraf yürüyor Sırların dört Hadi be dayı Ya şöyle önden dönesim var ha. Bir ben yürür da yürür. 3. Bu çekiyormuş. Dönmüş bizden. Ram var Girmeyeceğim dayı teşekkürler. Ben döneceğim oradan. Eriş akşam tarafı saat boş. Ver. Tekrar hesaplamıyorum. Dönem ilk çıkış yani çıkış neresi anlamadım ki? Bir i üç yani dört u çekiş oluyor, u dönüş oluyor. Biz zaten oradan geldik. şimdi küçük bu solda kalın ve sonra sola bu Asyan ya bu Mersin etmiyor gideceğiz ya tabi haritada mı bakalım ya Biz nereye geldik nereye gidiyoruz? Şöyle oramamız istemiş. E doğru güzel yanmaza gidiyormuşuz ya. Ne yapacak bizi? Ta götürüp buradan onu mu çektirecek? Neden çektirecek? Nasıl bir navigasyonmuş ya? Şu iptal ederim. Kamu ya. yola koyulalım sağda kalın ve sonra sağa dönün sağa dönün Eski yolu navigasyon seçmişiz. Haritaya bakmasak direkt Adana'ya gideceğiz ya. Adana'ya gidip geri geleceğiz. Güneş vur gözümüze. hızla gidiyor. Şu otel inecek yolu hocamızı indirelim. Otel Sçs deneyecekler. Я просто... Ama kırmızıda geçiyorlar ha. Bu kırmızıda geçiyor. Sonra öbür dönüş kit diyor. Oradan gelen dönemiyor. Abi tam Türk trafiği ya. Gerçekten tam Türk trafiği. Kırmızıda geçenlere gıcık oluyorum ya. Ak ne oldu? Bitti trafik adı. Yirmi kere de yeşil yansa Biz buradan nasıl geçeceğiz? Kadım kadın. Tanrım amca yürüsene ya. Bak önüm bomboş. Geçmişin kırmızıda zaten. Bir şey yok. Nasıl <Gülüyor> <-Gülüyor> otobüsü. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> den mecburam trafiğe sildik. Bugün 3 oldu ya. Şimdiki çıkışı kullanın. Otoparkta ki manzarayılikle tamam çok güzel görünüyor sınırlarına dikkat edin. <Gülüyor> Döner Kavşak'ta ilk çıkışı... Evet arkadaşlar şimdi da, Antalya Otogara geldik 5 dakika mola vereceğiz. 5 dakika falan 1-2 dakika burada duracağız. Çaylarını tazelemek isteyenler, sigara içmek isteyenler, yeme içme molası vermek isteyen arkadaşlarımız, tuvalete gitmek isteyen arkadaşlarımız, molamızı değerlendirebilirler. Hemen solumuz otogar var sonra kimse yok oyuna gündüz alacağım ama ya hani böyle çok zevk alamadım ben bir yine beti Antalya arasını görmek istiyorum evet arkadaşlar bir 5 dakika mu ola kapılarımızı açalım inmek isteyen Sayın yolcularımız. İhtiyaç malasından sonra tekrar birlikteyiz. Yolcularımız yavaştan yerlerimizi alalım. Bu seferimiz devam edecek. Aldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Tamam ya amr başlamış kapatalım arkadaşlar manzaranın güzelliğini dahi yaşamamız için gündüz seferini aldım tekrar sebebini söylüyorum Değişlerinde biraz FPS düşüşü oluyor. Ben yine kadar düş, 15 da <gülüyor> FPS, normalde 30 civarında çekiyorum ben. Daha sağa yapacağız. Sağa döndü. Sağa dönü Sağ ke tarafına doğru döneceğiz kumluca Şimdiki çıkışı kolladı. Evet şu an kemer yoluna doğru devam ediyoruz. Bu yolda birkaç sene önce yapıldı biliyorsunuz. bir yolu olmuştu. Ondan Antalya'dan çıkış yaptık arkadaşlar. Günaller. Elkindeyiz. Talyan'ın gerçekten bu yolu gerçekten otobüs sürmesi ne kadar zevkidir bilmiyorum hani Araba sürmek gerçekten bu yolda Çok zevkli yani Sol taraftaki deniz manzarası ile birlikte Mükemmel Eralda normalde Kemal Faseliş falan oları geçmişizdir. Yani şu dağlık manzara görmemek için oyunu tekrar gündüze aldım. Normalde gece sürecektim, kararım öyleydi ama gerçekten karanlıkta hiçbir şey görmemde burayı da kaçırmak istemedim ben. Yani buranın normalde ne kadar güzel bir yolu olduğunu biliyorum. Kayınpeder Finiki de oturuyor. Onun yanına sürekli gidip deyken bu yolu kullanıyoruz. Kendisine yani buradan selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Olimpos kavşağı. Yurulabilirdi yani orada. Dönüşte kesin orada bir mola şart. Yavaş Masya. Şimdi birazdan Kumluca'ya doğru inişe başlayacağız. Adrasan kavşağına geçtik herhalde. İnişe başladık. Ya olsa gerek. Şuraya geldik arkadaşlar. Normalde otogar bu binaların arka tarafından. Şuradan sağa dönünce otogar var. Oyunda var mı bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum, Asterizm bu yolda gerçekten gidiyor. Hani gerçek güzel gaha. Selam olsun kendilerine. Döner kavşakta 3. çıkışı kullanın. Birinci kuş sol döneceğiz buradan. Yorum. şimdiki çıkışı kullanın. Uyarı <Sessiz> yani lütfen sınırlarına dikkat edin. şu an Komucu ve Finike arasındaki sahil yolundayız. Komucu'dan çıkıp, Finike'ye doğru. Oradan da Kaş'a doğru devam edeceğiz. Tamam, Finike'ye girmiş bulunuyorum. Koşuma gitti burası ya. Elmalı korkutuyla. Bu kavşak da çok güzel. güzel. Şimdiki çıkışı Harita çok başarılı olmuş ya ben çok beğendim. Arkadaşlar elinize sağlık. canlar diyor. Ya yani ufak bir hata hatası oldu hani. Yine Demre'deyiz şu an. İkinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Biz sağımızda artte gelişme dönüş oldu yani tek şerit oldu arkadaşlar. Baş Otogar'a geldik. Bu otogarlar tam buralara işte, köy otogarı gibi. Şu an itibar şu an Kaşa gelmiş bulunuyoruz yani Kaşın otogarındayız şu an ee, ilçesi biraz daha ileride kapılar bir açılmadı muavinler arsanız arkadan kapı açılmadı diye Seferimizin son güzergahı olan Fethiye'ye <Gülüyor> doğru devam ediyoruz. Gece gitseydik görmemiş olacak hiçbir yeri görmeyecektik yani. O da Kaş merkeze sol taraftan indiyor. Ama güzel yapmış olduğu için ben gitmiyorum. Aslında inip bakabilirdik de. Bir dahaki videoda geçeriz. Yani yeni yapılan illere gideceğiz. Denizli var, Sparta var. Yeni güzergahlarımızda bunlar yeni tutaka olur şarkıdır. Çıkışın. Şimdiki çıkışı. Deniz manzarasını tadını çıkartalım arkadaşlar. Boşverin. Yeni, güzel güzergahlara. Zamanı gelince bakarız onlara. Taş plajı, o burayı da yapmışlar. Allah helal olsun. Ben aşağıya bir bakalım ya buraya gelmişken. Çok iyi ya. Gerçekten. Kapıtajı da görmüş olduk. a'dan sonra kalkanı da görüyoruz. Şimdi sayılattını yaptılar herhalde ya. Adam bak burada sollamaya çalışıyor beni ya. 3 plakalı bir tır gidiyor önümüzde gaz gaz fren debriyaj yapmakla ayaklarım ağrıdı. Dağlık yolda hız sabitleyici kullanamıyorum. Antalya Denizli Bayağı yorucu bir yolculuk oldu. Bitmedi tabii ki devam ediyor hala. Yine burada muhtemelen kontrollü bir kavuşak var. O yüzden bekliyoruz. just Şimdi ki çıkışıklı ben de şimdi ki çıktım yani. 107.1'de türküler pervane oluyor. Allah. 107.1'de türküler pervane oluyor. Yolu trafikte kapatmamışlar. Sağ sol penaltı gol yani hep yanlış yola sokutuyorlar ya bizi. Kim çıkışı zaman navigasyonda sağ bir hani raille gidiyor bir iki e, bu yolda dörtlü yol sağ dönüş bir karşı gelecek iki sola dönüş üç olması lazım. Bu tarafı yol yoksa kapatın arkadaş böyle yola. ikinci çıkışı kullanın. Allah Şimdiki Allah. çıkışı kullanın. Arkadaşlar şu an Fethiye ilçesine girdik. Gördüğünüz onay diyor. acaba yol var mı bu Bakalım mı? Açık. Hoş. dönüş tarafına doğru gidelim bakalım. Yol var mı bu tarafta? Arkadaşlar şu an Fethiye ilçesindeyiz biliyorsunuz güzel yamuzun son hede filçesi otobüs burada son yine bir otogar bir olmadığı için arabamızı güzel manzara alabileceğimiz bir yere götüreceğiz ve orada sizlere veda edeceğim bir sonraki son videoya kadar, bir kadar tabii ki. Buradan da buradan sahil atlana çıktık önceki hede gibi. в первую очередь. 7.1'de Türküler pervane oluyor. Evet, kontamızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir bir buçuk belki de iki saatlik. Zaten hiçbir farkın değilim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, Türkiye'nin en gü güney noktasından e, Hatay'dan yola çıktık. Ve sırasıyla Adana, Mersin, Tarsus, Silifke Ve ondan sonra arada neler geçtik? Anamur geçtik ee, Alanya, Manavgat, Antalya, Demre, Finike, Kumluca, Fethiye, Kaş, Kalkan Hani en son bu, bu kadar birçok ilçemizi, ilimiz ilçemizi geçerek e, Fethiye'de sahil hattında hepimiz sonlandıracağız. Şöyle deniz kenarında size Bir hani finish fotoğrafı vermek istedim Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Bizi izlemeyi Videolarımıza like atmayı Abone olmayı lütfen unutmayın Desteğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videomuzda Yine yeni yapılan illerimizden bir tanesine gideceğiz Yine ben bunu belki anketli Sizlere sorabilirim Sonra göreceğiz Bu video anketi yapmadım çünkü Bu yol çok kaliteli bir yoldu ki yani Zaten videolarda da birinci geleceğini Hani anketlerdeki birinci geleceğini biliyorum. Daha önce yine bu sahil altında bir çift ingeli Travego ile çekilen bir videom vardı. Yaklaşık 700 binin üzerinde izlenmesi var o videomun. Ee, o tabi zorlu yollar bitmiş ama çok daha kaliteli yollar gelmiş. Gerçeğine daha yakalmış. Ee, Project Türkiye ekibine teşekkür ediyoruz. Bizlere bu güzel illerimizi, ilçelerimizi oyuna kazandırdıkları için. Ee, emeklerine sağlık. Kolay olmuyor gerçekten hani bu haritaları çizmek, oyunu aktarmak, hani birebirlik beklemeyin, birebir bire bir olma şansı yok. Ee, birkaç kişilik hani amatör ekipten yapılıyor. Amatör ekipten kastım hani maaşlı çalışan değil, kendini sadece bu iş için adamış insanlar değil. Ee, sonuçta bu modları yapanların, haritaları yapan e, modcuların diyorum. Gerçek hayatları da var, bunları da unutmamak lazım. E biz ekibine de buradan seslenmek istiyorum. Sizleri en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. ECS belki çıkar yazmıştınız notunuz üzerinde. Bize ECS'yi mahcup etmeyin. yani. ben 2012'den beri ECS'yi bekliyorum hani. Yani daha sonra bir oldu ama oyun çıkalı neredeyse 10 yıl oldu. Arkadaşlar bizi çok bekletmeyin. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.